Toprak tutar milleti, toprak tutar Evet sevgili izleyenler, Kastamonu'dayız. Kastamonu'nun manevi mimarı, Şeyh Şaban'ı Veli Hazretlerinin huzurundayız. Kendisi Horasan erenlerinden büyük bir Allah dostu. Bir gece uykuyla uyanıklık arasında Resulullah Efendimiz'den bir nida duyar, asli vatanınıza dönünüz diye. Almış olduğu bir işaret üzere bu topraklara gelir. Evliyaullah'tan çok ulu bir Allah adamıdır. Şeyh Şabanı Veli Hazretleri sevgili izleyenler, onlarca yüzlerce kerameti vardır. Evet sevgili izleyenler şu anda Asa suyunun başındayız Şeyh Şabanı ve Hazretlerinin türbesinin hemen yanında Zemzem suyunu andıran bizzat içtik Zemzem suyunun lezzeti ve tadı var Şu an çok az e, Akıyor Çocuklar burada oyun oynarken Susamışlar Hz Pir Asasını Yere vurmuş Çocuklar gülmüşler tabii. Demiş size su çıkaracağım. Su hemen çıkmamış. Biraz bekleyin demiş. Uzaktan geliyor. İşte birkaç dakika sonra su gelmiş. Ya çocuklar kana kana içmişler. Bu su o sudur. O gün bugün akar sevgili izleyenler. Evet, sevgili izleyenler. Hazreti Pir şey Şabanı Veli Hazretlerinin huzurundayız. Baş tarafında alemler var. Şu levhada da Ya Allah, Ya Muhammed yazıyor. Biz devam edelim. Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali. Ya Fatımetü Zehran'a. Bu şekilde tabii ki 12 imamlar sayılır sevgili izleyenler. Evet, karşıdaki levhada aşıkhanın kâbesidir bu makam. Kim ki nakız gelse Bunda olur, tamam diyor Hazreti Pir. Hazreti Pir Şeyh Şaban-ı Veli Horasan erenlerinden ulu bir zat, kamil bir insan, Allah mı görmüş olduğu rüya üzere Hazreti Peygamber Efendimiz kendilerine ait oldun, memlekete, makama git diye söylerler kendisi de almış olduğu bu manevi işaretlere, bu topraklara gelir sevgili. tarihi kayıt tarihi 1028 miladi. Yaklaşık bir 600 sene önce falan bu bölgede yaşamış. Kureş'ten gelmişler buraya. İslam anlatmak için gelmişler. Ondan sonra burada işte buradaki halka e, İslam anlatmışlar. Ve burada yaşadığı dönemde kurtlara süt verilmiş. Hatta caminin bahçesinde süt verdiği o dibek taşı da mevcut şu an. Kurtlar da bu bölgedeki insanların hayvanlarını e, dokunmazlarmış. Sadece insanları değil, hayvanatı da kurtları da Kurtlar evet. terviye etmiş diyeyim. Öyle diyelim, evet. Ee, ve... Bir soru kerametleri var. Rahmet. Var, aynen. Mesela ki e, o dönemde burada bir inşaat çalışması varmış, mescit gibi bir şey yapıyorlarmış. Ve e, Karaköy var Aziler şu kayısı var onun arkasında. Oranın halkı kurt dedeyi kadıya şikayet etmişler. Demişler ki gece bizim ahırımızdan hayvanları alıyorlar, sabaha kadar taş taşıttırıyorlar ve bize ücretini vermiyor diye şikayet etmişler. Ondan sonra kadı sormuş kurt diye çağırmışlar. Demiş ki ben öyle bir şey yapmadım. Ondan sonra ustaları çağırmış kadı. Ustalar işte biz sabahleyin geldiğimizde bütün malzemeyi hazır buluyoruz. Akşama kadar çalışıyoruz. Ne bir eksik kalıyor ne artıyor. Tam tamına denk geliyor malzeme demişler. Ertesi sabah geldiğimizde tekrar malzeme hazır buluyoruz demişler. Kurt dedeye sormuş kadı, bunu nasıl açıklayacaksın gibi. O da az önce yanından geçtiğimiz Hacı Osman Camisi'nin orası boşmuş o zaman. Oraya çağırıyor mahkeme heyetini. Ve diyor ki, tekke kayası var bu yan tarafımızda. O kaya dön kayam diyor. Kaya dönüyor olduğu yerde. Eskiden bu tarafa bakan cephesi arka tarafa dönükmüş. Gel kayam demiş. Ve kaya üzerinden taşlar döküle döküle gelmeye başlayınca anlamışlar kurt dedenin evliya olduğunu, Allah dostu olduğunu. Ve pişman olmuşlar. Biz ettik senetle falan af dilemişler. Ee, ondan sonra Kurt dede demiş ki bundan sonra demiş o köyün ismi Kara olsun demiş. Karaköy ismi oradan kalmış anlatılanlara göre. Bu tekke köyüyle Karaköy arasında kız alışverişi olmasın demiş. Ve e, şu camimizin karşısındaki evin sahibi rahmetlik Metin amca da araştırmış nüfustan nüfus kayıtlarında böyle bir evlilik yok. Yani söz nişan oluyormuş bir şekilde geri kalıyormuş onlar. Ve e, o evde zaten bu kurt çekteli zaviyesinin burada zaviye varmış. Son şeyh olan Molla Mehmet Efendi'nin evi. Aynen. Mesela Seydişehir'de i Seyyid Harun Veli Hazretleri o da külliyesini dağdan taşları yürüterek yapmış. Demek mübarek Allah şifatlarını mahrum eylemesin. Bu da Amin. taşlara emir vererek onları yürüterek bu şekilde Buradaki o inşaat işini devam ettirmişiz. Burası İsmail Bey camisi. Candıroğulları İsmail Bey tarafından yaptırılmış. Burada eskiden devlet erkanı gelip burada konaklarlarmış. Cuma günleri, Cuma namazı kılabilmeleri için burayı Cuma camisi olarak yaptırmış. Bu Yaklaşık e, iki kilometre ileride Çayırcık mahallemiz var. Orada da vakit namazları e, kılınması için bir tane de orada bir mescit inşa ettirmişler İsmail Bey. Bu cami asıl e, amacı yani Cuma namazı kılınsın diye yaptırmış İsmail Bey. Merkez cami. Merkez cami evet. Candaroğlu İsmail Bey. Candaroğlu İsmail Bey evet. Yani devrikanın en eski camisi. Ahşap. Ahşap aynen. Evet sevgili izleyenler, Kastamonu Devrakhani gezimiz devam ediyor. Kuru Kavak köyündeyiz. Evet, Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri 1925 yılında, 11 Eylül tarihinde Muhto Bey'in bu çiftliğini şereflendiriyor. Evet, Atatürk'ün üstünü görmektesiniz. 11 Eylül 1925 bu tarihte bu yer Atatürk'le mutlandı şeklinde bir ibare var. Evet, üstün altında bir e, sabanı görmekten sevgili izleyenler. Burası oldukça büyük bir çiftlik. 1925 yılında Atatürk burayı ziyaret ediyor. Bir kağını var burada e, harabe olmuş şekilde. Kastamonu, İnebolu toprakları, Ulusal Kurtuluş Savaşı'mızda çok önemli bir yere sahip. Biliyorsunuz Ruslardan gelen cephaneler, silahlar İnebolu'ya. İnebolu'dan İstiklal yoluyla Çankırı üzerinden Küre dağlarını aşarak Ankara'ya, Polatlı'ya ve Afyon'a kadar gidiyor. Onun için derler ki Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda Ruslar kara gün dostudur. Yani Ruslardan gelen bu cephaneler olmasaydı Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı veremezdik. Merhaba merhaba, merhaba merhaba, merhaba merhaba, merhaba merhaba merhaba, merhaba merhaba, merhaba merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba, merhaba, merhaba, merhaba, Mustafa Kemal Paşa. Evet, devrekanide gezintimiz devam ediyor sevgili izleyenler. Buranın coğrafi, işaret belgesi almış bir tatlısı var. Cırık tatlısı evet. değil mi ustam? Evet. Abi. Evet. Cırık tatlısını görmektesiniz. Anlat bakalım ustam. Parıl parıl parlıyor. Parlıyor Tatlı. evet. E, e, şeker kaynatıp da yapıyoruz. Bizim pancar şekerinden. Yani sizin şeker pancarı da buraya has. Aynen. E, yalnız e, çoğu yer glikoz kullanıyor. Heh. Hani oradan fark eder mesela yediğiniz zaman. Mesela bu parlaklığı şeyden, şekerdendir. Buraya has tarlalardan yetişe şeker pancar köylünün yaptığı ek değil pancarlardan olan bir şey. Evet, şöyle tadına bakalım. Tabi bakın buyurun. Özelliği de zaten çıtır olması hani yani e, bir saat iki saat sonra biraz daha yumuşamaya başlıyor. O zaman bu kadar lezzet olmaz bunun. Evet sevgili izleyenler şu anda Devrekani ilçe merkezindeyiz. Habeşli köyüne doğru davet edildik gidiyoruz. Giderken sevgili izleyenler eski yıllardaydı. Öyle hayvan sürülerini, hayvan varlıklarını büyük baş, küçük başları görmek. Bakınız böyle işte beşerli, onarlı şekilde hayvan varlıklarını ancak görebiliyoruz. Malumunuz hayvan varlığımız yaralara, daha da aşağılara indi. Ustam selamünaleyküm. Selam. Kolay gelsin. Selam. Sağol, teşekkürler. Bak Köy TV ayağına geldi. Hoş bulduk, teşekkürler. Evet, ne demiş atalarımız? Yazın başı pişenin kışın aşı pişer. İllahi Hoş geldiniz. Sağ ol Allah razı olsun. Aşımız pişiyor mu? Sayın abim? Yazın çalışsak kışın aşımız bir Evet. Böyle. Tanıyalım sizleri. Ben 5 göndereyim neyim? Evet. Ha ismi nereden geliyor? Ya Ha bilmiyorum geçmişini de. Ya yaptığımız işlem denesini aldık. Neyin denesini aldık? Ya bu şeyin yani ektimiz bu mahsulüm. Ne ektin? Bu da ektik. Buğdayın danesini aldın. Evet. Sapı samanı burada. İşini samanı burada bunu yaptır hep kışın hayvanlara vereceksin. Ha paketleyeceksin. Balya evet. yani, yapacaksın. Evet. Kışın hayvanlara. Evet. Nasıl Buğdayda, rekolte... Ya normalde... Belimler işte. nasıl Ya Allah bereket etmişsin. Oğluna bereket ya. Oğluna bereket. Evet. Ya, bu tırmığın büyüğü nedir bu? Tırmık bu. He? Tırmık, tırmık bu. Ama tırmığın... Çek istersem bir şey, çekebiliyorum bakayım. Ben mi? Tık bakayım şunlar. Dur şu şapkı güzel değil mi? De. mu? Niye Sıca... çekemeyeceğiz yani? Sıcak beni kötü ya. Kolumuz kuvvetimiz yok mu? Çeke... Çeke, çek. bakalım. Çekemez ha. miyiz? Çek bir şey, çeke. Şuna. He Topla cem, öyle çekme cem, şurayı oraya onun üstüne koyacaksın. cem, şunun koy. Şöyle topla, oldu mu, olmadı? Niye olmadı? Ş şurayı toplayacaksın. cem, şurayı oraya sıraya koyacaksın. buraya şey girecek, balay makinesi girecek. Ha, sıra yapacağız sevgilim. Nereye alacağım şimdi? Şimdi mi? Şurayı topla şuradan, şöyle topla bakayım şöyle ha. Geri geriye mi? Hayır, burdan şuradan topla şuraya, şunun üstüne usulü, oradın usulüne koy. Ha, Şur, şuraya. Ha, topla, çek hele asıl, dörd dörd asıl asıl asıl asıl. Asıl asıl asıl asıl asıl asıl ha şimdi o ayağın dibine ko. Sıra ya bak o gelen sıra ha oraya balen mekanesi girecek. Buraya ki ya. Ha tabii. Bunu da mı alayım? Onu alma onu alma onu alma o sıraya gidecek öyle o sıraya gidecek öyle o sıra gidecek öyle. Kesmi değil, kalan sen bana ver sen yoruldun. Yo bırak. Yoruldun sen ya? yoruldun yorun sen şunu tut sen şunu tut sen şunu tut. tut bırak. Tut, tut, tut bırakmayayım bırak. Çiğlersin Aga sen. Ne de axsa da. Çiğlersin değil. çiğlersin. Siz nereden geliyorsunuz? Ne yaparım? Çiğlersin çiğlersin. Yani nasıl diyeyim yani sen e, insan çalışınca çiğler ya bilir, bilir misin onu? Hamlarsın desene ya, ona ya. Ya işte, ne bir çiğler Ne iki de. dakikada insan hamlar ya, mı? Ya hamlar tabii ya. Siz nereden giriyoruz dediniz ya. Ben Trabzonluyum. E hoş ya Bu e, Gastamonlular Trabzonluya benziyor ha. Ya benzer tabi Trabzon'da dön şurası ya. şurası ha. He. Çok aksi adam buralar. Buralar mı? Yok siz kadar kişi değil diyor. Lazda, <gülüyor> lazda, lazda, kadar iyi değil diyor. <gülüyor> lazda İyi Allah kolaylık versin. Sağ ol, Ne aydi onlar? Abiciğim abi. <işte>. abi. <gülüyor> Ve sevgili izleyenler, şu anda görmüş olduğunuz üzere bir saman balyası üzerinde oturmuşuz. Samanı eski yıllarda, bundan 4-5 yıl evvellerinde ithal ettik. Şu samanı, görmüş olduğunuz samanı ithal ettik. Ve şöyle bir garabet de yaşandı. İthal edilen samanlar törenle köylüye, çiftçiye satıldı, dağıtıldı. Evet sevgili izleyenler, e, saman bildiğiniz üzere buğdayın, arpa'nın, yulafın artığıdır. Tabii ki eskilerde sevgili izleyenler yeterince buğday, arpa ekilmediği için saman olmadı, artığı da olmadı. Ondan dolayı bunu ithal etmek zorunda kaldık. Evet, hemen hemen tüm ürünlerde ithal etçiyiz. Evet sevgili izleyenler, tarımda hemen hemen tüm ürünlerde. İthalatçıyız ve yurt dışından alıyoruz. Buna da buğday da dahil. Malumunuz 1-2 milyar dolar Rusya'dan ve Ukrayna'dan yıllık buğday alıyoruz, ithal ediyoruz. Oysaki bu topraklarda bu hayli hayli yetişir. Sadece bu değil, her türlü ürünü yetişir. Ben buradan hayvancılığa gelmek istiyorum. Şimdi e, şehir merkezinden bu köye, Habeşli Köyü'ne gelene kadar bir sürü denk geldik. Bir sürüye, büyükbaş sürüsü. O da okulun bahçesinde 10-15-20 tane vardı, otluyorlardı. Evet, eskisi gibi hayvan sürülerine denk gelmiyoruz. Maalesef ve ma Anadolu yaylalarını geziniz. Hayvan sürüleri, büyükbaş, küçükbaş hayvan sürüleri maalesef Yok, sevgilimiz diyenler. 30 ülkeden, 30 ülkeden sevgili izleyenler. Canlı hayvan, karkas, et ithal etmişiz ve halihazırda etmeye de devam ediyoruz. Son 7-8 yılda 8 milyar dolara yakın bir paramızı bu ithalata ödemişiz ve ödemeye de devam ediyoruz. Deminde dediğimiz şekliyle yani Tarım Bakanlığı bir ithal ofisi şeklinde çalıştı ve çalışmaya da devam ediyor. Oysaki tarımda ithalat kesinlikle ve kesinlikle çözüm değil. Yani bunu 7 yaşındaki çocuğu da 70 yaşındaki köylü çiftçisi de birlik başkanları da etkililer de yetkililer de bu şekilde biliyor, dile getiriyor ve söylüyor. Yani yurt dışından sen bunu bedava da alsan yine ülkene bu zarardır. Çünkü köylüyü çalıştırmıyorsun, toprağı çalıştırmıyorsun, istihdam elde etmiyorsun. Yani ithalat bedava da olsa külliyen zarardır. Bu Anadolu toprakları değil Türkiye'yi, dünyayı besleyecek nitelikte, büyüklüktedir. Havasıyla, güneşiyle, toprağıyla, her şeyiyle ama her, her şeyiyle. Bu zenginliğimizi değerlendirmemiz lazım ve biz... Dünyaya, yurt dışına satarak bu işten pekala para kazanmamız lazım. Bu ülkeyi ayağa kalkındırmamız lazım. Evet, Konya Ovası büyüklüğünde bir Hollanda. Havası bizim kadar elverişli değil. Güneşi elverişli değil. Suyu elverişli değil. Ama yıllık 100 milyar avroluk tarım ihracatı var. Sadece hayvancılıktan veya Lale orada da meşhur biliyorsunuz. Şimdi bir Hollanda, diğer ülkeler, sadece Hollanda değil bunu bu şekilde becerir, başarırken Konya Ova'mız büyüklüğünde. Biz neler yaptık? Biz Konya Ovası büyüklüğünde bir toprağa ekmekten vazgeçtik. Tarım yapmaktan vazgeçtik. Köylü toprağına küstü, çiftçi toprağına küstü, köyünü terk etti. Köyleri boşalttık, mahallelere çevirdik. Evet, üretimsiz bir ülke yok olmaya mahkumdur sevgili izleyenler. Evet sevgili abim. merhabalar, hoş bulduk, teşekkürler, selamun aleyküm. Sağ ol, sen o niye attın? Hoş geldiniz. Sağ ol, Allah razı olsun. Hocam al gel onu. Getireyim mi? Aa. Habeşli miydi? Habeşli köyü. hoş geldiniz. Aleyküm. Evet sevgili izleyenler, Habeşli köyüne hoş geldik. Sıkıntı yok. Bu Anadolu'tu. Ne? Anadut. Ana dut. Ana dut. Ana dut. Ben niye ilk defa bunun ismini duyuyorum? Farklı farklı isim var demek ki orada. Ana dut. Tırımın bir başka çeşidi mi bu? Tırımın farklı çeşidi evet. Bununla des deste topluyoruz hocam. Neyi? Deste topluyoruz deste. deste. deste. Namlu ha mamulunu topluyoruz bundan. Namlu. Hı hı. Ekim makinesiyle biçeriz. Arkasından bunu toplarız. Toplarız evet. Aynen öyle. Ee, bunlar balya. Sa balya. Sabanlık balya. için mi? Yani balyaya hazırlıyoruz Tabi tabi tabi aynen hı. öyle. Malleye hazırlıyor. Aynen öyle. Dikili bir şekilde dursun. Dikili. Siz evet. nasılsınız? İyisiniz? Sağ ol Allah razı olsun. Nerede isim söyle? Rahmi Saka. Rahmi Saka. Aynen öyle. Rafet abim soruyor? Benim O benim hala oğlu. Ben dayı oğlu. Hala oğlu. Aynen. <gülüyor> evet İstanbul'da muhasebeci olan Rafet abimizle ile hala dayı oğulları. Hı hı. Evet. Nasıl memleketi gördünüz? Beğendiniz? Beğendik. Ee, ben Taşköprü'den geliyorum da burası hı hı. biraz sıcak. Sıcak. Yani taş köpürü biraz daha serin. Hı hı. Evet. Şimdi ne yaptık? Buğdayları Buğdayları ambarımıza koydu. koyduk. Saman yapıyor şu anda. Bir iki gün içinde samanlarını toplarız. Samanımızı samanlara koyarız. Hayvanımızı hazır bir şekilde bekletiriz. Bekledim. Aynen öyle. Tabi daha yapılmayan yerler de var. Bunlar da işte bugün yarın inşallah yapılır. Bak yukarıda 2-4-5 tane bir çobanla 5 tane büyükbaş gördüm. Onlar bizim komşunun malları. Komşunun malları. Şimdi şunu sorayım. İşte biraz malcılık, hayvancılıktan sohbet edelim. Aynen. Gelirken ben işte bir okul bahçesinde 5-10 tane hayvan gördüm. Daha hiç görmedim. Hı hı. Bunları gördüm. Hı hı. Hayvancılık hayvan bitti hocam. Hayvancılık bitti. Hı hı. Maliyetler çok yükseldi. Maliyetler yüksek olunca, yüksek olunca ister istemez vatandaş yapamıyor. E bir de süt fiyatları da çok düşük. Malumudur şu anda 1800-2000 civarı. Para etmiyor yani bir çay parası değil şu anda Ondan dolayı manyetler yüksek olunca isterseniz Süt 2 lirada değil mi? 1802 civarı Şimdi biz sütü 5 liradan alıyoruz İstanbul'da tabii nakli fiyatları fiyatlar biraz pahalıdır ama bizim bu burada... Şehir içinde arkadaşlar üretiyorlar 5 Hı. liradan alıyoruz Vallahi ben işte daha Mayıs'ın parası pardon Mart'ın parasını alacağım 1 liradan alacağım. satamıyorsunuz 2 lira nereye satamıyorum baba nereye satamıyorum 1.8 kuruş Şu anda O da daha mart parası alacağım ben yani hesabını yapın siz. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, beş aylık içerisinde içeride param var. 1 lira bir lira 80 kuruş ama 1 liraya kadar düşer bu. Çünkü 5 ay içeride kaldığı için. Yani hayvan varlığı sayımız gün geçtikçe. Tabii tabii. Hayvan varlığı öyle na İstanbul nakliye mesela kurban kesmek için kesim için hayvan giriyor mesela. Bunlardan bunlar 10 sene önce 20 aşağı yukarı 7-800 kamyon giderken şu anda 10-15 kamyon giriyor. Yani dediğim gibi manyetleri yüksek, toz, araba şey dedim, mazot fiyatları öyle, hakeza, gübre fiyatları öyle. Yani tabi bunun altından kalkmak mümkün değil, günden güne, günden güne. Buğday kaç ton buğday yaptın, para kazanabilecek misin? Vallahi abi buğday kazanmak için zaten biz yapmıyoruz, biz hayvanımıza vermek için yapıyoruz. Hani yem fiyatlarımızdan biraz daha şey yapalım diye. Yani sen buğdayı saman elde etmek için mi Aynen, yaptın? hayvanın e, sağ, şeyini sağlamak için. Şu anda bizim buğday satıp da para kazanma şeyimiz yok. Hayvanımızın yem parasını dursun, işte ne bileyim o maliyetler biraz daha azalsın diye yapıyoruz. Yoksa bizim bu satıp da para kazanma amacımız yok. Zaten sattığımız buğdayda 1, şey, 1 lira 80 kuruş, iki civarı. O da para değil yani şu anki zamanlarda. Mazot 8 lira zaten. Yani bu şartlarda zaten yapamayız da 3-5 sene sonra kalmaz. Her taraf ferişan olacak böyle giderse. Yani tadımız, tudumu, tabii, tuzumuz tabii, tabii, yok. yok, ektiğimizden, biçtiğimizden kazanmıyoruz. Aynen, aynen. Hayır, Çünkü... Bir de baba mesleği, bunu bırakıp gidemiyorsunuz. Muhakkak yapacaksınız bir şekilde. Ama dediğim gibi para kazanma olayı bitti. Ben bugün bir depoyu doldursam 350 400 günlük masrafım. Sadece mazot sürme masrafı. Mazot almam lazım, bir günlük o da. 10 gün çift sürücem, en az 3,5-4 milyar lira. Sadece bu çift sürmek için yapılan harcamak. Daha bunun gübresi var, toz fiyatları var, neler neler, çok fiyatları var, maliyetleri var. Şimdi yani yıllardan beri biz de yazıyoruz, çiziyoruz, hı bu hı. ekranlardan söylüyoruz. Tarımda en büyük girdi maddesi mazottur. Aynen, aynen. Yani mazot halledilmeden Türk köylü çiftçisi para kazanamaz. Mazot fiyatları öyle, gübre Şimdi fiyatları Şimdi mazot 7.78 liraya dayandı. Aynen. Şimdi senin e, Yunanistan çiftçisi 2 liraya. Diğer ülke çiftçileri bilemeliniz 1 liraya, 2 liraya hı hı. Aynen, mazotla öyle. köylü çiftçilik yapıyor. tarlasını ek yok. Tabii ki sen onunla boy ölçüşemezsin. Aynen öyle. Tabii ki maliyetler fazla olduğu için bu köylü çiftçi toprağına küser, ekmez ve biçmez. Yarışamazsın onunla, yurt dışından getirirsen. Yani mazot meselesini halletmedikten sonra, aşağılara çekmedikten sonra, öyle. Türk köylü çiftçisi para kaza namaz nokta. Bunu böyle koyalım. Aynen öyle. Şimdi şöyle sorsam sizlere. Buyurun. Bu ülkede mazot var mı? Yani petrol var mı Türkiye'de? Ya muhakkak vardır. Yani Güneydoğu'da var mı? Yani şu anda muhakkak vardır da fakat dediğim gibi siyasetlerin beceriksizliği mi yoksa başka bir nedenlerden dolayı mı bilmiyorum ama ben bir şey diyemiyorum bu konuda işte, yanlış söylemek, yanlış evet. söylemeliyim. Şimdi ama... şöyle size destek yapalım. Yani Güneydoğu'nun tamamında petrol var. Yani Güneydoğu doğu sınırımızın yani sınırın karşı tarafında petrol var da bu tarafında olmazlık olur mu? Tabi tabii. Ve Harıl Harıl yabancı şirketler şu anda yani şunu da söyleyelim su kuyusundan fazla Güneydoğu'da doğuda petrol kuyusu var ve çıkarıyorlar ham olarak işliyorlar bunu yabancılar. Hı hı hı. Bunu buradan söyleyelim. Yani Shell firması eski yıllarda. Şöyle bir tespit olmuş. Türkiye petrol denizi üzerinde yüzen bir gemidir. Aynen öyle Şimdi sadece Güneydoğu'muz değil sevgili izleyenler. Kıbrıs, Kıbrıs'ın altı, Akdeniz, Ege Kardak kayalıkları, Karadeniz tamamı, Güneydoğu. Yani bu ülkenin her tarafından petrol kaynıyor. Yani doğal gaz, çeşitli madenlerimiz var onu da dile getiriyoruz. Bu ülkede petrol var. Yani bunu Sa'hur Sultan da biliyor. Ama maalesef ve fematiye bu ülke insanı bunu çıkarıp işleyemiyor ve dolayısıyla köylüsüne, çiftçisine 1 liraya, 2 liraya bunu veremiyor. Şimdi şu hakkı da teslim edelim. Bunu dile getiren, yıllardan beri söyleyen kimdi? Rahmetli Profesör Doktor Haydar Baş Bey'den idi. Bağımsız Türkiye Partisi. Hı hı, yani hiçbir siyasiden biz bu petrol gerçeğini duymadık. Ve işitmedi. Hiçbir tanesi de maden gerçeğini dile getirmedi. Sadece Haydar Başbey, ben bu köylüye, çiftçiye, bir liradan daha aşağılara mazot vereceğim şeklinde bunu dile getirdi. Yani onun, ondan da ziyade milli ekonomi modelinde onlarca gelir kaynağı saydı. Yani köylünün, çiftçisinin ayağa kalkması için. Şunu da söyledi. İlk beş yıl, Şimdi nakavt olduğu için köylü çiftçisi eli böğründe tarım yapamadığı için ben dedi iktidar olduğumda ilk beş yıl köylüye mazot, ilaç, gübre, su, elektrik hepsi bedava. İlk beş yıl köylü top, tekrar toprağına dönecek. toprağa ekmeği bitmeyi sevecek. Para kazanacak bu işten. Kazanması için ayağa kaldırmak için bunun ilk beş yıl bunları dedi bedava yapacağım. Ama dinlemedi milletimiz, dinlemedi. Bu sefaleti kendisine kader olarak biçti, maalesef. Evet, bu usta neler söyleyeceksiniz? Vallahi e, kendi düşen ağlamaz diye bir şey, bir laf var biliyorsunuz. Millete çok defa söylendi bu, köylü de söylendi ama dediğimiz gibi, millet anlamadı bunu. Nereden bulacak, nereden verecek, nasıl yapacak? Bunları söylendi. E, şu anda Toprak altında var ya, nereden vereceksin? <gülüyor> Ayağını vurdun mu altından, maden fışkırıyor. Aynen öyle ama nereden fakat verecek? biz bu millete anlatamadık bunu hocam. Anlatamadık, bunun çilesini biz de çekiyoruz şu anda. Ama dediğim gibi, dediğim gibi, dediği gibi köylü milleti efendisi demişti. Fakat şu anda efendi olamadık biz. Maalesef çoban olduk, hala çoban olmaya devam ediyoruz. Bu millet ne zaman akıllanırsa, ne zaman efendiliği seçerse bu memleket biraz daha iyi olacak diye düşünüyorum. Habeşli köyü, köyü evet. anlatın. Evet. Ben Habeshli değilim. Kani. Esas devre kendi, ovasındadım ben. İlçesinden. İlçesinden Bu ovada neler yetişiyor? Bu ovada pancar, patates, mısır, yonca, bunlar yetişiyor. Yani bu da yarpa, yulaf, siyas, özellikle son zamanlarda. Siyas. Bulgur mu oluyor? Bulguru da var. Bunu yapıyorlar. <gülüyor> evet. Ama asıl ön plana çıkan e, şeker pancarı Şeker buranın. pancarı. Evet. Duyduğumuza göre buranın patatesi evet lezzetli. Lezzetlidir. Ya kasaplar yani, yani derken genelde buna da başladı. Bayağı e, rekoltesi yüksek. Son zamanlarda Aççıyı evet, Çekirdek, çiğden evet. markanız da var. Çekirdek de var. Yani, var. Yani, yeni yeni evet. başladı mı? Evet. Yeni yeni. Paracılardan sunuyor. Sulama imkanları var. Ama işte üretim maliyetleri yüksek. Hep bütün o konuda bu. çiftçinin sıkıntısını gözlüyorum. Ben şahsen ben onu yapamıyorum. Gerçeğimden dolayı. Engelimden dolayı. Ama gözlemim Üretim maliyetlerinin yüksekliği zorluyor. Belki de şey yani çoğu insan yani ekmeç mi yapmasam mı derdinde. Tabii tabii, Düşüncesinde. Evet. Ama şu toprakları bırakıp insanımız <gülüyor> nereye gidecek arkadaşlar? Ama gitmiş vakt yani vakti zamanında geri dönüş de zor. Şimdi bu pandemiden dolayı bir kıtlık olayı da söyleniyor. <gülüyor> şimdi yavaş yavaş bir köye kırsala dönüş var <gülüyor> var. Et, Ama dönüşte sermaye yani adam dağıtmış zamanında onu toparlaması yaptık, da zor. Gelip burada tabii tarım yapmayacak yani bir, bir domates yani patatesini bir, ekecek ya. birkaç tane hayvan alacak. Makine teçhizat şey şey bayağı bir, Tarım yapmayacak evet. yani. Tarım değil kafasını dinlemeye gelecek yani. Ha, o da olur da işte üretim yapması o makine teçhizat üzerine sokması da bayağı bir şey masraf. Evet hocam doğuma büyüğüm. Doğuma bu burası. Habeşlik evet, söylüyorum. Habeşli. Aynı zamanda esnaflık yapıyorum Kastamonu'da. 10 yıldan beri. Habeşli ismi nereden geliyor? Vallahi buraya Habeşistan'dan bir büyük bir zat gelmiş. Habeşli oradan geliyor hocam. Oradan. Hı -hı. Şey e, kurt baba hanı kurt dediği çekti. O derekende orası. Bu köy Habeşistan'dan bir buraya büyük bir ha, zat gelmiş. Köye gelmiş. Hı, -hı. Habeş, köyü de oradan kalma. Evet. Şimdi Taşköprü'de çekimler yaptık, birçok köy gezdik. Hemen hemen her köyde bir Allah dostu, olan kabri var. Şunu da dile getirdiler, Kastamonu'da yüzün üzerinde sevgili izleyenler, Ehlibeyt'ten, Peygamber Efendimiz'in soyundan, yani İmam Musa Kazım, İmam Rıza soyundan, Allah adamları, Allah dostları, dervişanlar var. Yani... Biraz da onların bereketi var. Yani onların muhakkak, tabii. huzurunu, onların bereketini aynen, yaşıyoruz. Aynen, aynen. Doğrudur, doğrudur. Kastamonu'da Şeyh Şabani, Şeyh Şabani Veli, Veli var. Hazretleri var. torunları var. Bayağı var yani. Evet. Yani gitmek, görmek aslında vaktiniz varsa muhakkak bir gün gezmeniz daha iyi olur sizin için. Tabii tabii de müsaade olursanız bir gidip görmeniz muazzam böyle keyif alacağınız, kalbiniz böyle biraz daha nurla dolacak, biraz daha böyle fez Alejandro gel yani Kastamonu. Yerler evet Kastamonu gerçekten Hı. öyle bir mekan. Ben köyü sormak istiyorum. Şu an kaç hane var? Eskilerde kaç haneydi? Vallahi hane olarak bilmiyorum o kadar da ama tabii bayağı bir azalma var köyde. Dediğim gibi hocam ya yani bizim en büyük sakınımız hayvancılık yapmak istiyoruz, çiftçilik yapmak istiyoruz ama maliyetlerden dolayı biz bir gözümüz açamıyoruz. Dediğim gibi mazot fiyatları, gübre fiyatları işte ne bileyim hayvanın kendi e, fiyat, şeylere sıkıntılarına dolayı açamıyoruz bunu. Elimizden gelse çok yap, daha çok yapmaya çalışırız. Ama dediğim gibi işte maliyetler, maliyetler, maliyetler. En büyük sakındımız bu. Yani yapmak isteriz muhakkak. Ee, para kazanma olayı zaten yok da en azından biraz daha günümüzü gidip çevirelim. Ee, başka şey, şehire gitsek ne yapabileceğiz bu saatten sonra ne yapacaksınız ki? Gittik İstanbul'a ne yapacağız? Bir şey yapamayız. Onun için mecburen buraya bu şekilde devam etmek zorundayız. Yani devletin politikası şu olması lazım. İnsanlarımız doğduğu yerde doyması lazım, istihdam edilmesi lazım. Aynen öyle. Yani kalkınma köyden başlar, kırsaldan başlar, kasabadan başlar. Yani Köylünün cebinde para olursa esnafın cebinde Aynen para olur. Öyle. Zaten yani bakın, evet. bugün köyle gitmezse hiçbir esnaf iş yapamıyor. Ancak köylü giderse 3-5 bir alışveriş oluyor zaten. Yapamak, Aynen öyle. Evet. Köylünün cebinde para olmazsa pazarlarda böyle bekliyor yani. Yani şöyle devletin 3-5 köy bir araya gelecek fabrikasını kuracak. Hayvancılıktan elde edilen mamul maddeler üretilebilir. Mesela yıllar evvel, 40'lı yıllarda kendir fabrikası varmış şeyde taş köpükte hı hı. kapatıldı. 500-600 tane insan orada ekmek yiyordu. Ve en harika sigara kağıdını üreten, iplik üreten, e, kumaşını üreten kendirden bir fabrikaydı. Aynen, aynen. Şu anda yerinde yerler esiyor. Şimdi bunları kapatmak değil bu tip fabrikaları açmak değil mi kooperatiflerle beraber kooperatiflerle kurarak devlet bunlara ön ayak olacak önünü açacak köylünün çiftçinin fabrikasını kuracak el ayak olacak yol gösterecek. Ama maalesef tam tersi yani köylü üretmesin kazanmasın diye yani gelip sana siyah, silah dayayamaz Aynen öyle. ama ürettiğin para etmezse Ürettiğin 10 yıldan beri yerinde sayıyor. Ama 10 yıldan beri %300 belki de 400 girdi maddeleri artmış. Çok çok. Geçen sene ben... Yani sen nasıl bunu da tarım yapacaksın da bu toprağı işleyip para kazanacaksın? Hocam geçen sene aldığım yem fiyatları atıyorum 55-60 civarıydı. Bu sene 150-160 civarı. A keza yem toz fiyatları ekine için... Bir yıllık. Tabii bir Lan yıllık, suyu. bir yıllık, bir yıllık. Mesela geçen sene aldığımız 800 lira aldığımız tozu şu anda 330 lira, 340 lira. Yani yüzde 300 fark var şu anda arada fark var. Muzot fiyatları zaten öyle, aldı başını, gidiyor. Onu artık söylemeye gerekiyor. Ama dediğim gibi yani bir şekilde bunların düzelmesi lazım, yoksa köylü bitecek. Bitti derdi şu an, uzatmaları oluyor zaten doğrusu evet, evet. evet sevgili izleyenler. Maalesef köylü milletinin hali bu durumda. Aa, maşallah kaç tane hayvanın var abi şu anda işte hepsi ufaklık tefekli 15 hayvan var hepsi burada yok da kimsenin ahırda bu ufak buzalar ahırda burası samanlık benim maşallah saman yer bu arazi bizim amcolum ile beraber ortadayız vallahi şimdi bak köye heves ettim zaten heves ederim de Hı -hı. seni şu harmanını gördüm şu sürülerini gördüm şu Hı -hı. yeşilliği bu arazi işte amcolum ile beraber ortadayız amcolum İstanbul'da kendisi burada yok. Şu anda buraya ben bakıyorum abi. Samanlığı Bura, Samanlık. Gel ha. girelim içeri bak. Girin girin. Samanlık ne kadar hoş yapmışsın Hı -hı. samanlığı. Samanlık ve babadan kalma dededen kalma daha doğrusu. Gel böyle. Hı -hı. İşte abi. buraya samanlık böyle yapıyoruz küp şeklinde. Buraya dolduruyoruz abi. Kışın buradan. Buradan makinemiz. Şimdi sen saman burada yem karma makinesi. Yem karma makinesi bu. Saman oradan alıyoruz atıyoruz içine. Neler başka koyuyorsun yemin içine? İçine yem. Kaba yemmiş işte dediğimiz gibi. Ondan sonra öncüme kuspe var. Pancar küspesi, evet. saman, başka bir şey katmıyoruz. Hı -hı. Öyle işte abi. Şu an hafiften de üşüdük. Ya Biraz soğuktur ama dediğin gibi bayağı soğuk. Akşamı sabah soğuk olur burası. Evet hafiften de Hı -hı. hava çok güzel esiyor. Aynen. Sonunda. Çok güzel esiyor. Maşallah. Hayvanlar çek abi bak. Şey küçük başı yok mu? Küçük başı yok bize bunu bulamaz. Hı. Büyük Biz baş yapıyoruz. Büyük baş yapıyoruz. Genelde işte 3-5 tane tavuk var. Tavuk yapıyoruz biraz. Başka da büyük başı yani demek süt 1.80. 1.80 2 civarı abi. Ya şimdi 2 liradan veremiyoruz Ya yani veremiyoruz yok. Nasıl? yani 24, yani 24. ya da 25. Vallahi bilmiyoruz biçince şey göreceğiz evet, bakalım inşallah. 5 yılına kadar almış. 500'ün üzerindeydi. 5 de, de, de kara mı? Gelmiyor ya. Gelmedi. Demin, demin 300 350 civarında geldi. Demin az önce fiyatlar nasıl para kazanacak fiyatlar Valla fiyatları düşürdüler bilmiyorum çok mu oldu ne oldu bilmiyorum az Fiyatları yağmurdan sonra düşürdüler Rekolte düştü falan dediler ama bilmiyoruz artık nasıl olacak evet, Siz işinize bakıyorsunuz ya. tabii. Yani siz paramızı az buçuk yani biz, Allah şükürler olsun <gülüyor> yağmurdan önce Daha iyiydi yağmurdan sonra yakıtlarımız ikiye çıktı Ama fiyatlarımız yine aynı Çünkü devamlı aynı yerleri biçtiğimiz için biz Yani iki İki hesap yapma gibi bir lüksümüz yok öyle. Allah'ın izniyle bu sene de yüzümüzün ahyıla buraları temizleyip evet. gitmeyi düşünüyoruz. senin mi? Hayvanlar amca, amcam geldi. Bizim konuştum. O da amcaoğlu. Aa, amcaoğlu. Evet. Bu arazi böyle onlarla bizim beraber şu karşıya kadar. Neydi burası? Habeşliydi. Burası tab Habeşli. Tabeşli. Devrekhanı Habeşli. Merkez, Habeşli Merkez biraz daha ileride. i̇leride. Bura tam artık Devrekhan ile Habesli. Bizim tarlaların bazı de görünüyor yani buradaki arazilerin bazı Habesli. Evet, hayvanları uzaktan gördüm çok bakımlı güzel sevimini geldi bana hayvanlar. Maşallahı var. Nasıl dedin hayvan para etmiyor? Tekrar baştan söyle, almadık bunları. Neler söyledin? Hayvanımız para etmeye, hayvanımız var da, mal para etmeye Yiyinti bağlı, yemin çuvalı 150 milyon lira Buden kilosu 2 milyon lira Nasıl olacak bu? Ama yine devam ediyorsun e Devam ediyor. ediyorsun, mecburiyiz Mecburiyiz, köycülük yapıyoruz, ne yapacaksın? Mücadele edemem evet, Kurbanda kurbanlık verdin mi, sattın mı? Bir kurbanlık sattık. Mı? Biraz sattık, biraz sattık işte, sattık Yani baş başa mı? Ya başı başına diyeyim de yiyinti bağlı Yiyinti, evet, yiyinti dediğim yem şey, mi? yem yem çok pahalı. Yem. Bak şimdi buğday satıyoruz şu an 2 bin, 2 bin 100 lira, 2 bin 200 lira ne bu buğday? Yemin çuvalı 150 milyon lira, 160 milyon lira. Burada farklı da para kazanıyor. Yani buğday kaç para olması lazım? Ee, ya buğdayın şu an bak şimdi lazım? mesela buğdayın çiftçiden şu an 2 bin 600, 2 bin 700 civarlarında olması lazım. Alınması lazım. Alması yani. lazım yem, yani yeme göre, yeme göre. Yem kaç para olması lazım? Ya de 90 olması lazım mesela, 120, 130 olması lazım. Öyle olması lazım yani. İntibalı fabrikacı işi gördü yani bu devirde. Fabrikası Aynen. Para Aynen.